Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 2020 astroloji gündemi siz sevgili boğa burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsedeceğim. Sevgili boğalar bu yorum yapmadan önce öncelikle gezegen değişikliklerine, gezegen transitlerine ve akabinde retrolara ve en son olarak tutulmalara değineceğim. Son olarak birkaç önemli tarihten bahsedeceğim ve videoyu tamamlayacağız. Videoya geçmeden önce desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Böylelikle ben de her gün içerik üretmek anlamında daha motive hissediyorum kendimi. Evet şimdi geçelim 2020 yorumlarına. Öncelikle 2019 Aralık ayında önemli bir transit gerçekleşiyor. Biliyorsunuz hemen hemen her yıl yıllık yorumları Jüpiter'in transitlerine göre baz alıyoruz arkadaşlar. Çünkü Jüpiter bir burçta bir sene kalıyor ve her sene Aralık ayında burç değiştirdiği için hemen hemen o senenin gündemini Jüpiter'in transizlerine göre alıyoruz. Şimdi Jüpiter biliyorsunuz bir süredir yay burcundaydı, yönetici burcundaydı ve Jüpiter Neptün karesinden dolayı zaman zaman e, çok fazla şansını hissedemedik. Özellikle sizin Jüpiter 8. evinizdeydi. Başkalarıyla paylaşmış olduğunuz kaynaklar, eşinizin maddi durumu, ortaklaşa sorumluluklar ve fedakarlıklar noktasında Geçmiş senelere göre özellikle 2015 senesinden beri yaşamış olduğunuz sıkıntılara nazaran 2019 senesi biraz daha rahatta Ancak dediğim gibi zaman zaman aldanmalar, zaman zaman yanılgılar söz konusu oldu bu anlamda. Çünkü Jüpiter-Neptün karesi hemen hemen senenin uzunca bir süresi neredeyse senenin tamamı etkili oldu arkadaşlar. Şimdi 2019 Aralık ayında Jüpiter-Oğlak burcuna geçiyor. Jüpiter oğlak burcunda çok fazla rahat etmiyor. Düşüş konumunda düşü, düşük konumda ancak yine de Jüpiter girmiş olduğu burçlara ve evlere şans ve bereket enerjisi dağıtıyor. Özellikle oğlak burcunun temsil etmiş olduğu alanlarda bir takım sıkıntılar yaşadık 2019 yılı boyunca çünkü burada satürn, plüton ve aynı zamanda ay düğümleri konumlanmış durumdaydı. Dolayısıyla kadersel çarkta tutulmalarla beraber birçok zorluğa göğüs gelmek zorunda kaldık. Özellikle siz bu etkiyi 9. evinizde aldığınız yani hayatı çok sıklıkla sorguladığınız, belki eğitimle almış olduğunuz konuları sorguladığınız, belki yeni bir ve zorlu eğitime başladığınız, belki taşındığınız yer yurt değiştirdiğiniz veya eski anlayışınızı tamamen güncellediniz bir sene geçirdiniz. Şimdi buraya Jüpiter'in dokunuşuyla beraber Özellikle ufkunuzun daha çok genişleyeceği sevgili boğalar daha çok okuyup daha çok gezmek daha çok seyahat etmek isteyeceğiniz araştırıp kendi kapasitenizin sınırlarını zorlamak sınırlarınızı görmek isteyeceğiniz bir yıl başlayacak sizin adınıza. Bu sene eğer yeni bir eğitim bir yurt dışı seyahati veya bir yurt dışı gündeminiz varsa bu seneyi değerlendirebilirsiniz oldukça şanslı oldukça bereketli doğru insanlarla doğru yerlerde bulunabileceğiniz bir etkileşim meydana gelecektir. Özellikle sene içerisinde sizden tecrübe anlamında veya yaş anlamında e, bilgili ve donanımlı kişilerden destekler görebilirsiniz. Doğru kişilerle tanışabilirsiniz bu noktada. Manevi ve ruhani liderleriniz olabilir. Manevi anlamda da, e, daha çok içsel bir huzurda olacağınız, e, maneviyata önem vereceğiniz ve ilahi adalete e, teslimiyet göstereceğiniz bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi birden fazla okul okuyabilirsiniz, seyahatlere çıkabilirsiniz, araştırmalar yapabilirsiniz, hayat görüşünüzü yenileyeceğiniz ve aynı zamanda kapasitenizin sınırlarını zorlayacağınız bir sene olacaktır. Bu anlamda oldukça şanslı görüyorum. Bunun dışında satürn burç değiştiriyor sene içerisinde ancak yine de retro harekete başlayacağı için çok fazla tesirini göremeyeceğiz arkadaşlar. Satürn Mart ayında 2020 Mart ayında kova burcuna geçiyor. Ve artık Satürn-Oğlak transiti o 2,5 yıllık transitten kurtuluyoruz. Ancak tekrardan Temmuz ayı itibariyle retro harekete başladığı için Satürn-Kova Burcu'nu terk ediyor olacak. Dolayısıyla Mart ile Temmuz arasındaki Satürn-Kova transiti boyunca aslında 2021'de yaşayacağımız e, karmik etkileri biraz olsun anlayabileceğiz. Bir fragman niteliğinde kısa bir geçiş olacak birkaç aylık. Bu noktada özellikle 9. evde yani yaşam felsefeniz, hayat anlayışınız, dine bakış açınız, eğitiminiz gibi sorgulamalar yaptığınız ve bu anlamda zorlandığınız alanlarda özellikle Satürn retro ile beraber son bir toparlama yapacak Temmuz ayı sonrasında ve 2021'de artık Satürn Kova transitinin deneyimliyor olacağız. Satürn Kova burcuna geçiş yaptığı Mart ve Temmuz aralığında size ne gibi etkiler getirecek? Özellikle Satürn sizin gibi bir sabit burç olan Kova burcu yani sizin 10. eviniz ve tepe noktanızda bulunduğu için kariyer anlamında geleceğinizi şekillendirme anlamında sizi biraz zorlu bir sınava tabi tutacak sevgili boğalar. Çok çalışacaksınız, çok emek vereceksiniz. Geleceğinizi inşa etmek anlamında neler yapabileceğinizi görmek isteyece, nelerden vazgeçebileceğinizi görmek isteyece bir 2,5 deneyimleyeceksiniz. Ancak dediğim gibi bu yıl boyunca bu doğrudan etkili olmayacak. Özellikle Mart ve Temmuz aralığında bir bakın bakalım neler yaşıyorsunuz ve mutlaka yorumlarda paylaşın. Bunlar 2021'in ayak sesleri diyebilirim. Jüpiter'in Oğlak transitinden bahsettik, Satürn'ün Kova transitinden bahsettik. Şimdi sıra geldi en önemli transitlerden birine. O da ay düğümlerinin Aks değiştiriyor olması sene içerisinde. Biliyorsunuz kuzey ve güney ay düğümleri bizlerin yaşam yolculuğunu, gitmemiz gereken yolculuğu, öğrenmemiz gereken dersleri ve vazgeçmemiz gerekenleri anlatır. Bu noktada özellikle karmik etkiler barındırır arkadaşlar. Ay düğümleri bir gezegen değildir, bir noktadır ve burada tutulmalarla beraber hayati değişiklikler yaşarız. Özellikle 2019 yılı boyunca yengeç ve oğlak aksında yaşamış olduğumuz tutulmalar kadersel çarkta bir takım değişiklikler yaşattı bizlere. Bu sene de 5 Mayıs tarihi itibariyle Kuzey ve güney ay düğümleri aks değiştiriyor ve yengeç ve oğlak aksından çıkıp ikizler ve yay aksına geçiyor. Kuzey ay düğümü ikizler burcuna geçiş yapıyor. Güney ay düğümü ise yay burcuna geçiş yapıyor. Şimdi kuzey ay düğümü ve güney ay düğümünün bu aks değiştirmesi sizleri nasıl etkileyecek? Hızlıca bunlardan bahsedeyim ve zaten daha sonra buna ilişkin ayrıca bir video hazırlarım ve burada detaylandırırım. Şimdi biliyorsunuz geçen yıl... Tutulmaları 3. evinizde ve 9. evinizde yaşadınız yani yengeç ve oğlak aksında dolayısıyla yakın çevre uzak çevre iletişim haberler eğitimler gibi konular gündeminizde olmuştu bu sene ise daha çok ikizler ve yay beraber özellikle maddiyat ön planda olacak sevgili boğalar. Paylaşımlar ön planda olacak. Bu noktada gökyüzü size 5 Mayıs tarihinden itibaren tutulmalarla beraber şunu hatırlatıyor olacak. Kimsenin Gelirine güvenme, kimsenin desteğine güvenme, kendi yağına kavrul, e, tırnağın varsa başını kaşı diyor tabiri caizse. E, kimsenin maddi durumuna güvenme, e, kimseden bir şey bekleme e, ve kimsenin sana vermiş olduğu vaatler üzerine bir takım hayaller e, kurma diyor. Çünkü bu noktada özellikle başkalarının gelirleri noktasında sınanabilirsiniz veya çok fazla güvendiğiniz destekler, çok fazla güvendiğiniz kişilerden beklediğiniz menfaatleri elde edemeyebilirsiniz. Eşin maddi durumunda bir takım öngörülemez durumlar ortaya çıkabilir. Miras, nafaka alacak, verecek kredi gibi konularda bazı sıkıntılar çıkabilir. Bu sene özellikle size vermek istediğim tavsiye şudur ki lütfen öngörmediğiniz borçlar altına girmeyin. Kredi çekerken birkaç defa düşünün. Borç verirken düşünün. Demeyeceğim borç vermeyin sevgili boğalar bu sene. Çünkü o borçları geri alamayabilirsiniz. Başkalarından karşılık bekleyerek yaptığınız iyiliklerin karşılığını aynı şekilde alamayabilirsiniz. Bunun yanı sıra zor meselelerinizi çözme noktasında işbirliği halinde olacağınızı düşündüğünüz kişilerden eee Aynı desteği göremeyebilirsiniz ve bir şekilde kendi ayaklarınızın üstünde durmak zorunda kalabilirsiniz ki bunu yapmalısınız. Başkalarına ne kadar çok anlam yükledikçe, başkalarına ne kadar çok anlam yüklerseniz daha doğrusu bu sene bir o kadar zorlanabilirsiniz. Zaten tutulmalarla beraber özellikle 5 Mayıs tarihinden itibaren yaşayacağınız tutulmalarla beraber gökyüzü size bunu hatırlatıyor olacak sevgili boğalar. Devam ediyoruz. E, retrolarla devam ediyoruz. Biliyorsunuz e, Merkür Retrosu sene içerisinde çok sıklıkla rastladığımız retrolardan birisi. Her sene e, ortalama birkaç burçta e, yaklaşık bir ay boyunca yani 3-4 aylık bir döngü içerisinde Merkür Retro pozisyonda oluyor. Bunları zaten zamanı geldiğinde paylaşıyorum sizlerle. E, ne gibi etkiler olacak? Hangi açılarda bulunacak? Ve ne şekilde bizim hayatımıza tesir olacak? Bunlardan bahsediyorum. Dolayısıyla yıllık burç yorumlarında buna değinmeye Gerek duymadım arkadaşlar çünkü e, bu oldukça detaylı bir e, yorum olacaktır. Ancak bu sene önemli olarak gördüğüm ve 2018'de bir benzerini yaşadığımız venüs ve mars retrosundan bahsetmek istiyorum ee, neden bir benzerini dedim çünkü biliyorsunuz 2019 senesi boyunca venüs retro olmadı ve mars retro olmadı ancak şöyle bir 2018 yaz aylarına doğru dönerseniz mars retrosunu hatırlarsanız oldukça atalet halinde olduğumuz e, oldukça sıkıcı bir yaz geçirdiğimiz bir 2018'di ve girişimlerde bulunmak adımlar atmak oldukça zorlayıcıydı e, nereye doğru yön vereceğimizi bilemedik hayatımıza ve dolu Dolayısıyla bir şekilde e, monoton ve verimsiz bir yaz geçirdik birçoğumuz. E, bu anlamda Mars retroları önemlidir arkadaşlar. Biliyorsunuz Mars cesaret girişim adım atmak faaliyete geçmek gibi konuları üzerine çeker bu noktada Mars retro olduğu zaman Mars'ın temsil etmiş olduğu konular biraz daha geri plana çekilir ve bunlar tam olarak işlevini yerine getiremez bir diğer önemli retro ise Venüs retrosu Venüs retrosunda ise arkadaşlar Venüs'ün temsil etmiş olduğu Aşk ilişkiler güzellik her türlü ikili ilişkide uzlaşı sağlama gibi konular sekteye uğrar bu noktada özellikle venüs retrosuyla ile beraber eski aşklar gündeme gelebilir, karmik ilişki borçlarınız ortaya çıkabilir, e, kafa karışıklıkları, ilişkilerde dengesizlikler, ilişkilerde kopmalar ortaya çıkabilir. Bu nedenle bu iki retro oldukça önemlidir ve 2020'de de biz bu retroları deneyimliyor olacağız. Şimdi. Öncelikle Venüs Retrosu'ndan bahsetmek istiyorum. 13 Mayıs ile 25 Haziran tarihleri arasında Venüs İkizler Burcu'nda Retro'da olacak arkadaşlar. Dolayısıyla özellikle 2. evinizde bulunan bu Retro ile beraber geçmişte yaşamış olduğunuz, sizi özgüven yaşamıştık. Problemlerine sevk eden, belki de e, kendinizi çok bitik hissettiğiniz, kendinizi çok yorgun hissettiğiniz il ilişkilerden çıkmışsanız özellikle 2012 civarında bunların bir benzerini deneyimleyebilir veya bu tarihlerde yaşamış olduğunuz e, ilişkileri tekrardan karşınıza çıkarken görebilirsiniz. Eski aşklar kapınızı çalabilir, özellikle bir intikam veyahut bir... E, Öç alma saygıyla hareket ederseniz biraz zorlanırsınız sevgili boğalar. Bu noktada çünkü yoğun paylaşımları bulunan ve e, ilişkinin akabinde veya ilişkinin devamında bir takım öz değer ve öz saygıyla ilgili problemler yaşama durumunda kalmış iseniz. E, bunun tekrar bir revanşı karşınıza çıkacaktır. Ancak dediğim gibi venüs retrosunda gelen ilişki teklifleri ve haberler e, retro bitiminde e, bir şekilde yok olurlar ve sizi e, ortada bırakırlar. Bu nedenle buna karşı dikkatli olmakta ayda var. Ancak bu retro sürecini şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Özellikle 2012 yılından beri süre gelen yaklaşık 8-9 yıllık bir döngüyü kırmak, ilişkilere bakış açınızı yenilemek, kendi öz saygınız, öz değeriniz ve ilişkiler arasındaki kontağı güzel bir şekilde oturtabilmek, burada adalet terazisini kurabilmek adına değerlendirebilirsiniz sevgili boğalar. Mars retrosuna gelirecek olursak özellikle Haziran ayından itibaren Mars Koç burcuna geçiyor. Yani 12. evinizde. Bu sizin için biraz zorlu bir döngü olacak. Çünkü 12. ev biliyorsunuz kontrol dışı bir ev. Mars burada bir takım öfke patlamaları, bir takım eski korkuları, öfkeleri açığa çıkarabilir bilinçaltınızda. Kendinize kızdığınız, kendinizi hırpaladığınız, kendinizi yorduğunuz bir dönem olabilir bu noktada. özellikle Mars Koç burcu transiti ile beraber çok ciddi bir içsel meditasyon dönemine girmeniz gerekmekte dediğim gibi eski yaraları eski kızgınlıkları sizin size yapılan haksızlıkları çok fazla kafaya takacağınız bir dönem olacaktır ve uyku problemleri çekebilirsiniz rüyalar kabuslar bu dönemde hayatınızda çok fazla yer edinebilir bunların aslında hepsinin bir mesajı var yani gökyüzü size bu alandaki öfke sorunlarını çöz nefret enerjisini içinden çıkar diyor size ve bunun dersini Almak durumunda kalacaksınız Haziran ayından itibaren yıl sonuna kadar ancak burada önemli olan retro süreçleri Eylül 2020 ile Kasım 2020 Aralığı. Burada e, bu bahsetmiş olduğum etkiler e, pik yapabilir arkadaşlar e, ve en yüksek seviyesine gelebilir. Burada artık bilinçaltı problemleriniz, insanlara duymuş olduğunuz öfkeler, uğradığınız haksızlıklar, yapılması gerekenler gibi konuların çözümünü bulmak adına ee, bu Mars retro sürecini değerlendirebilirsiniz. Zaten Mars 12. evinizde konumlanacağı için özellikle e, dış dünyada bunun yansımalarını gözlemleyemeyebilirsiniz. Bir kısta e, aynı dönemlerde Kısmi olarak Venüs retrosunun da e, kesiştiğini görüyoruz. Bu noktada özellikle geçmiş ilişkiler, geçmişte yapılanlar, e, karmik borçlar, kime ne haksızlık yaptınız, kimin size ne yaptığı gibi hesapların üzerinde durarak bu noktada ciddi bir temizlik yapabilirsiniz ve bu süreci bu şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili boğalar. E, Mars retrosu aslında size iyi gelebilir çünkü dediğim gibi geçmiş e, öfkeler, geçmiş kızgınlıklar e, bu minvalde temizlenebilir e, gibi gözükmekte. Evet şimdi geliyoruz tutulmalara biliyorsunuz tutulmalar ay düğümlerinin bizler üzerindeki testlerin ne şekilde ifade edeceğini gösteren gökyüzü olaylarıdır. Bu senede 6 tane tutulmamız var. Öncelikle yengeç ve oğlak aksındaki tutulmalarla beraber Mayıs ayından itibaren aks değiştiren ay düğümlerinin ikizler ve yay burcu aksında e, gerçekleştireceği tutulmalara şahitlik ediyoruz. E, sırasıyla tutulmalara bakacak olursak 10 Ocak tarihinde yengeç burcunda bir ay tutulması söz konusu. Bu tutulma 19 derece yengeç burcunda gerçekleşecek. Yani sizin 3. evinizde. Dolayısıyla iletişim anlamında yakın çevre ilişkileri anlamında duygusal bir kapanış evresine geldiğinizi söyleyebilirim. Burada yeni bir eğitime başlayabilir. iletişim anlamında yeni projelere imza atabilir ve eski yakın çevre ilişkilerinizi gözden geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Özellikle kardeşlerinizin hayatında yaşanabilecek bir takım gelişmelerde hayatınızın gündem merkezine oturabilir. 5 Haziran tarihine geldiğimizde yay burcu bir ay tutulması var. 15 derece yay burcunda gerçekleşecek. Bu tutulma ise sizin 8. evinize etkiliyor olacak. Dolayısıyla özellikle 2021'in öngörüsü bu 5 Haziran'da meydana gelecek tutulmayla gösteriliyor. Çünkü yay burcunda meydana geliyor ve özellikle ay düğümlerinin aks değiştirmesinin hemen akabinde bizim ne gibi yaşam yoluna giriş yaptığımızı gösteriyor olacak. 8. evde meydana gelen bu ay tutulması biraz sizi zorlayabilir. 8. ev biraz zorlayıcı bir evdir. Zor meseleler üzerinde yeni çözüm yolları bulmak, ortaklaşa paylaşımlar, fedakarlıklar, eşinin maddi durumu başkalarından gelecek maddi manevi destekler, ödemeler alacaklar, bütçe dengesi bu minvalde biraz sizi zorlayabilir. Özellikle 5 Haziran civarında borç almamaya, kredi çekmemeye ve borç vermemeye gibi durumlara dikkat etmelisiniz aksi takdirde biraz duygusal olarak bu durum sizi zorlayabilir sevgili boğalar 21 Haziran tarihine geldiğimizde ise bir güneş tutulması karşımıza çıkıyor bu güneş tutulması 0 derece yengeç burcunda yani yengeç burcunun son derecesinde bu da demek oluyor ki artık kuzey ay düğümü tam anlamıyla ikizler burcuna geçiş yapıyor olacak bu noktada yengeç burcunda yani 3. evinizde meydana gelen güneş tutulması ile beraber yeni bir çevre ...girişiminde bulunabileceğinizi söyleyebilirim. Bu anlamda bir çevre değişikliği yaşayabilirsiniz. Kardeşlerinizin hayatınızdaki yeri ve konumu değişebilir... Bunun yanı sıra yeni bir sözleşme, yeni bir anlaşma, yeni bir hayat yolculuğu, bir eğitime başlayabilirsiniz. Belki bir taşıt alabilirsiniz. Üçüncü ev konularında yeni bir başlangıç, köklü bir başlangıç. Özellikle 2019 yılından itibaren sizi zorlayan konularla alakalı bir başlangıç ortaya çıkabilir sevgili boğalar. Evet dördüncü olarak 5 Temmuz'da meydana gelecek olan bir ay tutulması var. Bu 13 derece Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek. Bu tutulmada sizin dokuzuncu evinize etkiliyor olacak sevgili boğalar. Dolayısıyla yeni bir hayat yolculuğu, yeni bir yaşam yolu, yeni bir yaşam felsefesi elde etmeden evvel eskileri kapatmanın gerekliliği, uzak ve ütopik olan hayallerinizden vazgeçme gerekliliği söz konusu olabilir. Belki birçoğunuz eğitiminize ara verebilir, yeni bir eğitim alma yolculuğuna girebilirsiniz. Belki maneviyata hayata bakış açınızda güncellemeler söz konusu olabilir veya yurt dışı planları uzaklarla alakalı gündemler duygusal olarak kapanış gösterebilir ve yeni gündemleri yeni yaşam yolculuklarına yerken açabilirsiniz sevgili boğalar. 30 Kasım tarihine geldiğimizde ise İkizler Burcu'nda bir ay tutulması meydana geliyor. Bu da 8 derece İkizler Burcu'nda sizin ikinci evinizde meydana gelecek. Dolayısıyla maddi anlamda bir kapanış maddi manevi anlamda kaynaklarınızla alakalı bir kapanış çevresine gireceksiniz burada özellikle emekleriniz, emeklerinizin karşılığında elde ettikleriniz, e, bireysel anlamda kendinize katmış olduğunuz değer e, kendinize ne kadar saygı duyduğunuz, kendinizi ne kadar sevdiğiniz kendinize ne kadar değer verdiğiniz yaşamınızı ne kadar anlamlandırdığınız ve bu noktada emeklerinizin karşılığını bireysel olarak ne ölçüde alıp almadığınız gibi sorgulamalar yapacağınız bir ay tutulması yaşayacaksınız. 30 Kasım tarihi itibariyle. 14 Aralık tarihine geldiğimizde ise Yay burcunun 23 derecesinde bir güneş tutulması bizi karşılıyor olacak. Bu tutulma da sizin yine 8. evinizi etkileyecek. Bu da özellikle başkalarıyla ortaklaşa paylaşmış olduğunuz maddi konularla alakalı yeni bir başlangıç getirebilir. Eşin maddi durumunda değişecek durumlar söz konusu olabilir. Belki bir miras, nafaka veya hukuksal bir sürecin sonuna gelinebilir ve buradan bir borç veya bir alacak dengesi oturtulabilir haritanızın katmış olduğu etkilere göre. Bu noktada ödemeler, bütçeler, zor meseleler, psikolojik sıkıntılar, ameliyatlar, belki bir ameliyat noktasına gelinebilir bir ameliyat kararı alınabilir 14 Aralık tarihi itibariyle. Yani bütçe dengeniz, ödemeleriniz, kaynaklarınız, fedakarlıklarınız, eş zamanlı olarak paylaşım gösterdiğiniz maddi manevi değerler ve kaynaklar, insanlarla olan paylaşımlarınız, insanlara kattıklarınız ve insanların size kattıkları gibi konularla alakalı yeni bir tutulma döngüsü içerisinde bulacaksınız kendinizi sevgili boğalar. Tutulmalar da bizleri bu şekilde etkilerken son olarak değinmek istediğim bir önemli tarihler kısmı kaldı. Bu da e, özellikle tabii ki 2020 boyunca birçok önemli tarih söz konusu olacaktır ve bunlara yeri geldiğinde e, birebir değiniyor olacağım. Ancak şöyle bir 2020'nin haritasına uzaktan baktığım zaman direkt gözüme çarpan tarihlerden bahsetmek istiyorum. Birkaç önemli tarihten bahsetmek istiyorum ki bunların civarındaki yaşanacak olayları mutlaka e, aşağıda yorumlar kısmında paylaşın istiyorum. E, çünkü ben de merak ediyorum bireysel anlamda haritalarınızda e, hangi Aktivasyonlar gerçekleşecek kişisel haritalarınızda. Öncelikle olarak 12 ve 13 Ocak tarihlerinden bahsetmek istiyorum. 12 Ocak tarihinde Satürn Plüto Oğlak Burcunda kavuşurken, 13 Ocak'ta bunlara Güneş ve Merkür de eşlik ediyor olacak. Dolayısıyla Oğlak Burcunun temsil etmiş olduğu alanlarda köklü, zorlu ve sil baştan bir yenilik sürecine giriyoruz. Yani 2019 yılı boyunca yaşamış olduğunuz zorluklar, sıkıntılar, kontrol edilemez durumlar, her neyse artık 12-13 Ocak civarındaki günlerde köklü ve sağlam bir yenilik geliyor hayatınıza. Sil baştan başlanacak ve çok da kolay, çok da keyifli bir başlangıç olmayacak gibi gözükmekte. Bu bir yurt dışı gündemi olabilir sevgili boğalar. Bu bir yeni bir eğitim yolculuğu, yeni bir... Yaşam yolculuğu olabilir hayata bakışınızı maneviyata bakışınızı ilahi adalete ve teslimiyete olan bakışınızı kökten değiştirecek yeni bir yaşam yolculuğu olabilir bu anlamda manevi değerlerinizi sorgulayabilirsiniz ve bununla alakalı köklü bir yenilik hayatınıza çekebilirsiniz. Veya fikrine ve tecrübesine çok fazla güvendiğiniz kişilerin hayatınızda büyük tesiri söz konusu olabilir. Yeni bir eğitim, yeni bir bakış açısı, yeni bir yaşam yolculuğu, belki bu bir taşınma olabilir, belki bir çevre değişikliği olabilir. Farklı ve alışılagelmiş çevrenizden farklı bir çevre içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Bilmiyorum haritalarınızın etkileşimlerine göre. 9. evde köklü ve yeni bir başlangıç söz konusu gibi gözükmekte. Evet 5 Mayıs tarihine geldiğimizde ay düğümlerinin Aks değiştirdiğinden bahsettim sizlere. Üçüncü ve dokuzuncu evinizden çıkıp artık ikinci ve sekizinci evinizin aktive olduğu bir döngü başlıyor olacak. Dolayısıyla 2020 ortasından itibaren parasal dengeler, kaynaklar, paylaşımlar ön planda olacak sevgili boğalar. 2 Temmuz tarihine geldiğimizde Plüton, Satürn ve Jüpiter'in kavuşumunu gözlemliyorum. Burada özellikle Ocak ayında yaşanacak bu köklü ve zorlu değişimin biraz daha keyifli hale gelmesi söz konusu olabilir Biliyorsunuz Oğlak Burcu'na Jüpiter geçiş yapıyor olacak ve Satürn ve Plüto ile burada kavuşumuyla ile beraber özellikle Ocak ayında keyifsiz olarak başlayan konunun tam anlamıyla e, tam teslimiyet içerisinde ve bereket enerjisi ile beraber Temmuz ayında gerçekleştiğini gözlemleyebiliriz. 21 Aralık tarihine geldiğimizde yine Satürn Jüpiter kavuşumu söz konusu olacak ve artık... Oğlak Burcu'nun temsil etmiş olduğu dokuzuncu evinize alakalı köklü bir yenilik var. Yeni bir yaşam yoluna giriyorsunuz sevgili boğalar. Bu yurt dışı seyahat olabilir. Ee, bu bu bir taşınma kararı olabilir, kökten bir çevre değişikliği olabilir, yakın çevre ilişkilerinizle alakalı vermiş olduğunuz yeni kararlardan kaynaklı kendinize katacağınız değer, hayatınızın anlamı, hayatınızın size ifade etmiş olduğu değer gibi sorgulamaların akabinde girişeceğiniz, kadersiz olarak da bu anlamda destekleneceğiniz yeni bir yolculuk diyebilirim. Oldukça ilginç bir sene, oldukça köklü değişimlerin olduğu bir sene. Umarım en güzel şekilde ve en hayrınıza şekilde işler. Ee, güzel bir 2020 diliyorum sizlere. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim sevgili boğalar. Danışmanlık almak isteyenler evrenselkadimbilgeci.com adresine e-posta gönderebilir veya Instagram'dan opikusastroloji hesabımdan beni takip edebilir. Bunun yanı sıra lütfen 2020 boyunca veya bu belirtmiş olduğum tarihler boyunca neler yaşadığınız yorumlarda paylaşın. Dediğim gibi özellikle merak ediyorum haritalarına hakim olanlar derecelerle birlikte paylaşırlarsa benim için daha faydalı olacaktır. Güzel bir 2020 diliyorum her birinize. Hoşçakalın.